Bugün 1 Şubat 2023 Çarşamba, Merkür günündeyiz. İkizler Burcu'nda ilerleyen ay, güne hareketli ve meraklı enerjiler veriyor. Sabah saatlerinde ay, Balık Burcu'ndaki Neptün'e dik açı yapacak. Ruh halimiz değişken ve melankolik olabilir. Birçok farklı konu ilgimizi çekebilir ancak konsantre olmakta zorlanabiliriz. Çevremizde olanların etkisinde kalabiliriz. Zihinsel enerjimiz daha sezgisel ve empatik olabilir. Sanat ve yaratıcı faaliyetleri değerlendirebiliriz. Ancak detay gerektiren işlerde dalgınlık ve unutkanlıklar oluşabileceğinden dikkat etmeliyiz. İkizler burcundaki ay öğleden sonraki saatlerde Kova burcundaki Satürn'le uyumlu görünüm yapacak ve 14.58'de boşluğa girecek. Ay günün geri kalan bölümünde önemli bir açı yapmayacak ve boşlukta ilerleyecek. Planladığımız süre gelen işleri devam ettirebilir, günlük rutin işlerle ilgilenebiliriz. Çevremizdeki kişilerle sohbet etmek, okumak, yazmak, haberleşmek isteyebiliriz. Tecrübeli ve olgun kişilerin bilgi ve tavsiyelerinden yararlanabiliriz. Yeni kararlar vermeden önce düşünceleri gözden geçirip analiz etmekte fayda var. Ay gece 23.11'de yengeç burcunda ilerlemeye başlayacak.